Merhaba hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Deniz Zündülcan. Bugün sizlerle mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede etkili 2 arı ürünü ve 4 tane baharattan bahsedeceğiz. Öncelikle bağışıklık sistemi vücudumuzu patojenlere karşı, yabancı ve zararlı maddelere karşı savunan sistemdir diye basitçe açıklayabiliriz. Bizi hastalıklardan korur. Peki bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede nelerden faydalanabiliriz? Tabii ki yeterli ve dengeli beslenmenin ve su tüketiminin yanı sıra kullandığımız bazı spesifik besinler de var. İşte bunlardan bir tanesi polen. Araları çiçeklerden topladığı bir madde ve biyolojik aktivitesi çok yüksek. Protein, vitamin, mineral sayabileceğiniz birçok 250'den fazla biyolojik aktivitesi var polenin. E ve mutlaka bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede beslenmenize ekleyebileceğiniz bir besin diyebiliriz. Yine bal aslında bakarsak hepimizin severek de tükettiği bir besin ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede soğuk algınlığında oldukça etkili. Baharatlara baktığımızda yine zerdeçal kurkumin ana maddesini içermekte ve antokstan özelliği oldukça yüksek bir baharat. Yine karabiber vücudun terleme kapasitesini de arttırır. Aynı zamanda K vitamininin demirin, manganizin yüksek kaynağı olarak bildiğimiz karabiberi de yine sofralarımızdan eksik etmemeliyiz bu dönemde. Bunun yanı sıra zencefil bizim için bağışık bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmede antiviral, antimikrobiyal ve antioksidan özelliği oldukça yüksek bir baharat ve çörek otu özellikle mevsim geçişlerinde e, alerji problemi yaşayan kişiler için de hem bu sorunların önlenebilmesi için hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek isteyen kişiler için oldukça önemli bir baharat. Bugün sizlerle 4 baharat ve 2 ara ürününü konuştuk bağışıklık sistemi ve mevsim geçişlerinde. Daha rahat yaşayabilmemiz için daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak ister ya da daha farklı konular hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz bize yorum bırakmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.